Terazi burcu erkeği özellikleri Terazi burcu erkeğini öncelikle kararsızlıkla anlatabiliriz. Hayatının her alanında aşk olsun, iş olsun, özel hayat olsun, alışveriş olsun ve aklınıza gelebilecek her şeyde kararsız bir kişiliğe sahiptir. Aslında bu durum kimi zaman başarılı olmasını, kimi zaman da başarısız olmasına neden olabilir. Bir yemeğe gittiğini ve menüde birçok seçenek olduğunu düşünün. Karar vermesi oldukça uzun sürer. Terazi burcu erkeği her zaman yumuşak kalpli, yumuşak huylu ve imsel bir kişiliğe sahiptir. İnsanları kırmak yapacakları en son şeydir. Kendisi kırılsa bile insanlara karşılık verip kırmayı düşünmez. Hal böyle olunca kalbi kırık gezen birçok terazi burcu erkeğini görebiliriz. Ancak bu durum uzun sürmez. Kendisini toplamayı iyi bilir. Onun uzun süre mutsuz olduğunu görmek imkansızdır. Yine de o konu hakkında düşünmeye devam eder. Terazi burcu erkeği son derece duygusal ve neredeyse tüm burçlar arasında en romantik erkektir. Kimse onun romantik olmadığını iddia edemez. Yaptıkları her hareket romantizme ve duygularına göredir. Sert çıkışları olmayan, ılımlı ve yumuşak davranışları olan herkes tarafından beğenilen bir erkektir. Onunla tartışan ve anlaşamayan insan çok ama çok azdır. Herkes ile uyumlu olmasını bilir. Kimseyi kolay kolay davranışları ile yargılamaz. Terazi burcu erkeği yalan söylemekten ve yalan söylenmesinden hiç hoşlanmaz. Zaten yüz yüze iken terazi burcu erkeği yalan söylemeyi de beceremez. Ne söyleyeceğini bilemez ve unuturlar. Ancak hayatı meselelerde yalan söylemek zorunda kaldığı durumlarda yalan söyleyebilir. Ancak bu durum daima içlerini kemir. Dürüstlük onlar için çok önemlidir. Kendisi ne kadar dürüst ise karşısındaki insandan da aynı davranışı her zaman bekler. Yalan söyleyen insan... Kolayca terazi burcu erkeğinin gözünden düşer. Terazi burcu erkeği her zaman meraklıdır. Bir konu hakkında en ince detaylara bile sahip olmak ister. Hisleri oldukça kuvvetlidir. Hisleriyle birçok konuyu çözüme kavuşturabilir. Tüm burçlar arasında hislerini terazi burcu erkeği kadar iyi kullanan başka bir burç yoktur. Her zaman öğrenmeye açık bir kişiliği vardır. Ancak kolay sıkılan bir yapıya sahip olması bu konuda zaman zaman sıkıntılar yaşamasına neden olabilir. Teraz Burcu erkeği son derece iyi konuşur. Konuşma tarzı ve kelimeleri özenle seçmeleri sonucunda insanları kolaylıkla etkileyebilme özellikleri büyüktür. Teraz Burcu erkeğinin konuşarak ikna edemeyeceği, etkilemeyeceği insan yoktur ya da çok azdır diye söylemek mümkündür. İnsanlar onun büyülü dünyasında kendisini kaybolmuş bir şekilde bulabilir. Ayrıca terazi burcu erkeği özgürlüğüne düşkündür ve kısıtlanmaktan hoşlanmazlar. Yapmak istediği bir şey varsa mutlaka yaparlar. Terazi burcu erkeği hayatını sakin ve huzurlu bir şekilde yaşamak ister. Kavgalı ortamlarda bulunmaktan nefret ederler. Her olumsuzluğu içine atar. Huzur hayatları boyunca aradıkları tek şeydir. Duygusal iniş çıkışlar terazi burcu erkeğini kafa olarak yoran bir durumdur. Terazi burcu erkeği daima düzenli ve temiz olmak ister. Son derece bakımlı bir erkektir. Kendisi nasılsa çevresindeki insanların da öyle olmasını ister ve bekler. Her erkek bakımlı kadınlardan hoşlanır diye düşünebilirsiniz. Ancak terazi erkeğinden bahsediyorsak sıradan bir bakımdan bahsetmiyoruz. Terazi erkeği abarttan hoşlanır. Estetik kavramı onun için çok önemlidir. Dilediğiniz kadar abartabilir, takıp takıştırabilirsiniz. Üst yüzde takılmış kolyeler, daracık kalemel etekler... Topuklu ayakkabılar terazi erkeğine fazla gelmez. Aksine hoşuna gider. Kendisi için hazırlanmış hissiyatı gururunu okşar. Ancak burada abartıdan bahsederken kesinlikle mazunallikten bahsetmiyoruz. Kulağa garipçe gelebilir. Ancak terazi burcu erkeği yanında taşıdığı bayanın etraftaki diğer erkekler tarafından beğenildiğini fark ederse gururu okşanır. Hatta bir garson veya herhangi bir erkek onun yanında size komplimanda bulunursa kendisini özel hisseder. Tabii ki bu durumların belli sınırları vardır. Yine de eğer buluşma akşamı görünüşünüzle ortamda dikkat çekebilirseniz bu erkeğe bir adım daha yaklaşmışsınız demektir. Şık olmanın yanında çekici olmayı da deneyebilirsiniz. Vücudunuzun güvendiğiniz bir bölgesinden dekolte verebilirsiniz. Yemek siparişini verdiniz. Başladığınız muhabbete. Terazi burcu erkeğinin en son pişirdiğiniz yemekten, son aldığınız kıyafetten ya da entrenat mekanlardan bahsetmeniz pek de ilgisini çekmez. Aynı şekilde gelecek hayallerinizden bahsetmenizin de faydası olmaz. Anlattıklarınız sanatsal olmalıdır. Bir şekilde cümlelerinizde ilham verecek bir taraf olmalıdır. Örneğin lisede resim yarışmasına katılıp bir derece elde ettiniz. Bunu anlatın. Eğer bir enstrüman çalıyorsanız, heykel yaptıysanız, yapıyorsanız, kitap yazıyorsanız, tasarım atölyeniz varsa bunlar gibi şeylerden paylaşın. Herhangi bir noktada sanata değ değiyorsanız, uğraşıyorsanız bunu da paylaşın. Kendinizden bahsettiniz. Eğer dikkatini çekebildiyseniz, siz cümlelerinizi bitirene kadar sizi dikkatlice ve hayranlıkla dinledi. Şimdi de sıra onda. Bu erkek hayatında her konuda dengeye önem verir. Aldığı karar aldığı kadar verir. Pardon, verdiği kadar alır. Yani ne verirse onu almak ister. Aşırı talepkar ve ben merkezi değildir. Dolayısıyla ortalama sizin anlattığınız kadar kendisini de anlatmak ister. Sık sık sözünüzün kesilmesinden hoşlanmaz. Sözünü kesmeyin. Anlattıklarını dinlerken etkilendiğinizi belli ederseniz onun ruhunu okşarsınız ve kendisini beğendiğini hissettirirsiniz. Terazi burcu erkeği tıpkı patleninin dış görünüşüne önem verdiği gibi kendi dış görüntüsüne de oldukça önem verir. Lüks ve kıymetli parçalardan hoşlanır. Öyle değilmiş gibi davransalar da genellikle marka takıntıları vardır. Diyen insanların fark edeceği parçaları kullanmayı severler. Sadece ayakkabı ve kıyafetlerde değil, aksesuarlarda da çok seçici olurlar. Genelde kol duymayası kullanan erkeklerdir. Bu kadar emek verdikleri bir konuda popoflanma, beklendikleri ilgiyi almak isterler. Ayakkabılarının, kol düğmelerinin veya dikkat çeken herhangi bir aksesuarlarının ne kadar şık ve estetik olduğunu söylemeniz onu çok çok mutlu eder. Karşısındaki insanın yani sizin estetikler anladığınıza emin olur. Her şey yolunda gitti ve ilk düşmanın sonuna geldiniz. Terazi burcu erkeği biraz tembeldir. İlişkide üzerine düşen görevleri yapmaktan pek hoşlanmayabilir. İlişki anlayışı standartlara uymaz. Kadın erkek eşitliğine son derece inanır. Sizi bir birey olarak gördüyse ve takdirini kazandıysanız sizi evinizde bırakma teklifinde bulunmayacaktır. Bu sizin için kaba bir davranış olsa bile eğer onu kazanmak istiyorsanız rahatsız olduğunuzu belli etmemelisiniz. Ne kadar harika bir akşam geçirdiğinizi söyledikten sonra veda etmeyi deneyin. İlk buluşmayı başarıyla atlattınız ve ilişkiye dair ilk adımlar atılmaya başlandı. Terazi erkeğinin ilgisi çabuk dayalıdır. Güzel olan her şeyi sevdiği gibi güzel olan her kadından da kolaylıkla etkilenebilir. Bu sebeple onu daima yönetmeniz, ilişkinizi sıcak tutmanız gerekir. Dikkatinin dağılmasına izin vermemeli, daima en güzelin siz olduğunu hissettirmelisiniz. Bu da ciddi bir mesai ve bakım gerektirir. Her zaman zarafetli ve gösterişli olmanız gerekir. Ona pahalı hediyeler alabilir, sanatsal aktivitelerde götürebilirsiniz. Bilenen en büyük özellikleri tembel olmalarıdır. Mesela bir koltuğa çuval gibi oturup saatlerce kalkmayabilirler. Bundan da garip bir zevk alırlar. Aşırı dağınıktırlar ama asla pes, e, pis değillerdir. Temizlik takıntıları had safhadadır ama dağınık olmak temiz olma engel değildir onlar için. Hayatların en büyük çelişkisi de budur zaten. Dış görünüşe aşırı derecede önem verirler. İki dilham bir çekirdek olmadıkları zaman bunanıma girerler ve dünyaları başlarına yıkılır. Sanat işlerinden gayet iyi anlarlar. Bunlardaki estetik algı mümkün olsa çerçeve üretip duvara asılacak kadar başarılı olmaktadır. Anletilik düşünebilme yetenekleri vardır. Bir olaya birkaç özelen birden bakabilirler ama canları tabi isterse. Adalet duygularında maşallahı vardır. Bir şeyle övünecekse en çok bununla övünmeleri. Görüdür. Bu konuda da oldukça iyiler çünkü. Tuttuğunu koparma konusunda hırsları çok fenadır. Bunu en iyi çalışma hayatında gösterirler. O konuda tembel değillerdir. İlişki yaşamak konusunda sıkıntıları yoktur. Ama aşık olma problemleri vardır. Çok zor aşık olurlar. Olunca da iddia sevgili olurlar. Gentilmendirler. Detaylara dikkat ettikleri için bir kadının o anda neye ihtiyacı olduğunu şahin gözleriyle keser ve oracıkta harekete geçerler. Fil gibi hafızaları vardır. Olağan bütün her şeyi kamera kaydı gibi hafızaya atarlar. O yüzden hiç umulmayan bir anda sen bana şöyle yapmıştın derlerse sakın şaşırmayın. En bir törpüsü özelliklerinden biri de kararsız olmalarıdır. Ortak bir şey yapmaya kalktığınız anda sizi sinir edecek kadar kararsızdırlar. Sokak insanı değillerdir. Evde zaman geçirmeye bayılırlar. Terazi Burcu erkeği bir hayvan olsaydı yastığın üstünde uyuyan tombik bir kedi olurdu diye